Sevgili Vision 58 televizyonu izleyenlere bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle iyi pazarlar diliyorum. Bu haftaki konumuz eee hastalığı olacak. Tiroid bezleri olacak. Tabii o alanında uzmanlık alanında e, Avrasya Hastanesi ile birlikte çalışmış olduğumuz doktorlarımız bizlere her hafta eşlik ediyor. Bu hafta da bizlere eşlik edecek olan Profesör Doktor Ali Rıza Cenal hocamız olacak. Başhekim olur kendisi. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Güzel çok teşekkür ederiz. Biraz hasta aslında sanırsam. Biraz bir grip var, var. evet evet. <gülüyor> geçmiş olsun ol, diye teşekkürler Evet hocam geçtiğimiz haftalarda kalp sağlığıyla alakalı sizlerle bir söyleşimiz olmuştu buradan evet. izleyicilerimize bilgiler sağlamıştınız şimdi evet. kış ayları marum geldi böyle boğaz ağrıları oluşmaya başladı bu boğaz evet. ağrılarıyla karıştırılmayacak bir hastalığa dikkat çekmek istiyoruz biz bu hafta <gülüyor> tiroid cerrahisini goiter hastalığına giriş yapalım. yapalımroid evet. bezi nedir hocam Evet yani tiroid önemli bir Endokrin bezimizdir. Endokrin biliyorsunuz bizim hormonlar salgılayan organlarımızdır. E, bu işte beyinde e, hipofiz bezi boyunda, işte e, tiroid bezi, e, böbrek üstü bezi böbreklerin üzerinde, işte e, overlerde ve yumurtalıklardaki e, kadın ve erkeklerdeki bezler onlar da hepsi böyle hormon salgılıyorlar. Hormonlar son derece önemli bizim. Ee, yaşamamız için, hayatın, e, organizmamızın düzenli çalışması için. Türeyit de bunlardan bir tanesi. Türeyit bezi bizim belki herkes çoğu kişi biliyordur. Boğaz'da bu Adem Elmasının yan tarafında kelebek tarzında. Bademcik dediğimiz yerler yok, yok, oluyor? bulunan Bademcik, o bademcik boğazın içinde, bu, bu boğazın dışında yani hemen cildin altında. Ee, böyle kelebek tarzında bulunan e, bir organımız. Yani özellikle sordum ki hani bademcik şişmesiyle ya da boğaz ağrılarıyla birlikte karşılaşma Yok, çok farklı. Diye. Yani boğaz ağrısı biliyorsunuz daha çok faranjit, larenjit gibi ya da bademcik iltahı gibi durumlarda boğaz içinde olur. Bu daha çok boğazın dışında olur. Bu çok böyle boğaz ağrısı pek yapmaz. Sadece iltaplanırı ise belki hani ağrı yapabilir. Ama çok büyüdüğü zaman hani guate dediğimiz bir oraya olduğu zaman işte biraz bası yapıp işte nefes darlığı, ses kısıklığı gibi şikayetlerde de sebep olabilir. Eğer bir akut bir bakteriyel enfeksiyon ya da viral enfeksiyon gibi bir şey olursa o zaman işte ateş, kırgınlık veya o zaman ağrı olabilir. Ama bildiğimiz boğaz ağrısı pek yapmaz. Evet. Ki bu triyot bezlerinin e, görevleri nelerdir hocam? Yani tiroid bezi e, iki tane hormon saklıyor T3, T4 diye. İkisi de son derece bizim metabolizmamızı düzenleyen e, hormonlar. E, yani bu tiroid bezleri eğer iyi çalışmazsa, bu hormonlar yeterli olursa bizim metabolizmamız son derece yavaşlar. İşte kalpimiz, kalp hızımız yavaşlar, e, bağırsaklarımız yavaşlar, e, kolesterol düzeyleri artar. E, i̇şte ciltte kuruluk, tırnaklarda e, kuruluk. Sinir sisteminin gelişmesi özellikle bebeklerde çok ciddi problemler yaratabilir. Yani son derece önemli bir bezdir turit bezi. Bu hormonlar da son derece dengeleyici hormonlardır. Çok çalıştığı zaman da problem, az çalıştığı zaman da problem. Ve aynı zamanda işte kanser riskleri, iltapları, durumları da var turit bezlerinin son derece yaygın bir hastalık paterni var. Risk faktörlerine giriş yaparsak Evet e risk faktörleri tabi e tabii tiroid bezinin işte az çalışması, çok çalışmasıyla hani söyleyebiliriz ama özellikle bazı hastalıklar genetik çok yatkınlık var. Mesela Hashimoto tiroid dediğimiz işte tiroid bezinin az çalıştığı durumlar. Neyse neden genetik sebeplerle çalışması.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 Bağırsaklar mesela çok çalışıyor, aşırı fazla çalışıyor. Buna bağlı olarak da işte ishal durumları olabiliyor. Çok sık tuvalete gitme durumları olabiliyor. Yani ciddi sonuçlara da yol açabiliyor Tabii, diğer hastalıklar. Aynı zamanda şey çok sinir yapıyor. Mesela o kişiler çok sinirli, asabi stresli, oluyor. asabi oluyorlar. En ufak şeye tahammülleri olmuyor. Çok terliyorlar. Sıcağa karşı iş tahammülleri olmuyor. Bundan bunların tersi de aynı şekilde çok az çalıştığı zaman da oluyor. Tam tersi de zamanlar, evet. Olsun. Ee, bu kişiler dediğim gibi çok asabalı oluyorlar, uykusuz oluyorlar, çok halsiz oluyorlar. Ee, kas güçleri çok zayıflıyor, çok çabuk yoruluyorlar. Ee, daha ileri aşamalarda kemik erimesi, osteoporoza sebep olabiliyor. Ee, aynı zamanda bu greves hastalıklarında, %30'unda gözüken, işte gözlerde biraz pörtleme gözleri biraz daha dışarı gibi gözüküyor eee oftalmopati sayıda. deniyor. Evet, e, gözükebiliyor. O da göz arkasındaki yağlarda artış, karbonhidrat miktarında artıştan dolayı göz biraz daha dışarı çıkık gözüküyor. Ondan böyle tipik göz yapıları vardır. Hı hı. Bu hipertiroidi, Graves hastalığında var olan hipertiroidilerde e, bu gra, Graves'in daha ilerici dönemde trü toksikoz dediğimiz bu artık truit fırtınası, ya truit tormanın acil çok daha böyle e, ölümcül komalara kadar götürebilen acil müdahaleye gerektiren durumlara kadar da götürebiliyor. Çok basit bir hastalık değil, değil o zaman. değil, değil tabii yani, tabii. Yani peki, bunların esas, belirtilerini nasıl e, insanlar Genelde çok işte çok sinirli, çok e, tam çok aşırı terleyen, devamlı terleyen, cildi devamlı nemli, sıcağı tahammülü olmayan, işte kalbi devamlı böyle hep yüzün üzerinde atan, devamlı böyle nabzı yüksek olan, yük, nabzı yüksek olan ee, işte halsiz, çabuk e, kilo veren, aşırı kilo veren. E, hatta biliyorsunuz bir ara bu kilo problemi olanlara bu türoid hormonları ekstraleri de veriliyor ama onları biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz tabii. Neden tavsiye etmiyorsunuz hocam? Yani çok şey normal bir yol değil. Bir de türoid fazla çalışması da e, iyi bir şey değil. O daha gördüğünüz gibi sürüşüyle bazı yan etkilere sebep olabiliyor. On için genelde çok tavsiye etmeyiz biz. Normal beslenme diyet varken bu tür ilaçlara falan gerek yok. Peki bu şikayetlerle gelen hastalara nasıl bir uygulamayla bu sonuca varıyorsunuz? Testler mi tabii, uyguluyorsunuz, tabii, testler yapıyoruz. belirtilere Birincisi göre mi? bir Birincisi muayene ile zaten anlayabiliyoruz. Hatta bazen dışarıdan bile troitlerin böyle kabarık olduğu, büyük olduğu gözükebiliyor. Elle muayene de anlıyoruz. Daha sonra ultrason dediğimiz tetkikleri zaten çok net bir şekilde e, tiroidin büyüdüğünü, nodüllerin olup olmadığını, işte az mı çalıştığı, çok mu çalıştığını ultrasonla da çok iyi anlayabiliyoruz. E, sintigrafi dediğimiz bir yöntem var. Nükleer tıpla bakıp oradaki e, tuturumu, da, orada da yine türoidin az çalışıp çok çalışmadığını, sıcak nodül, soğuk nodül var mı yok mu e, onları anlıyoruz. E, bir de tabii kan testleri var. E, i̇şte bu e, hipovizden salgınlanan TSH dediğimiz TROİT stimülece edici yani TROİT uyarıcı hormon o az ya da çok olabiliyor. Bir de TROİT'in salgıladığı işte, T3-T4 hormon dediğimiz hormonlara bakarak da onların seviyelerinde az ya da çok bunlara bakarak TROİT hastalıklarını teşhili koyuyoruz. Koyuyorsunuz. Tedavisinde ona göre ilerliyor. Tedavisi evet. Yani TROİT'in çok çalıştığı e, durumlarda genelde tedavi yani 3 yöntem var genelde. Nedir Bir bunlar? Bir ilaç ilaç vererek bazı ilaçlar özellikle bu iot, kandan gelen iotun tiroide girmesini engelleyen ilaçlar var. Bu şekilde tiroidin az çalışmasını sağlayabiliyoruz ilaçlarla. Bir de e, özellikle bu çok çalışan Greves hastalığında e, radyoaktif iot dediğimiz iot e, vererek bu radyoaktif iot işte ışınlanmış iot iotlar e, biliyorsunuz Neredeyse hemen hemen troid bezinde çok bulunuyor. O zaman iyon alımıyla troyit bezleri arasında büyük bir ilişki var. Kesinlikle tabii. Yani zaten troyit hormonlarının ana yapısı iyottur. Ee, Triiyodo troyxin, mesela tetriiyodo hepsinin içinde iyot vardır. İyot olmadan troyit hormonu olmaz. Bir yani biraz sonra iyot konusuna da hı hı. değiniriz. Değinelim hocam. Ee, bu atom verildi falan hatta deniyor halk arasında işte atom verildi e, diyor. Aslında bu atom dediğimizde işte e, radyoaktif iot veriliyor. Bu radyoaktif iot orada türoid bezinin içine giriyor. Orada radyoaktif şeyi, orada hücreleri yavaş yavaş öldürerek e, oradaki türoid bezinin küçülmesini e, sağlıyor. Tamamen yok olmuyor ama değil mi? Küçülüyor. Evet, evet. Azaltılıyor. Ee, bir de cerrahi yöntemle tamamen o tiroid bezinin alınması durumu olabiliyor. Bu işte oradaki cerrahın hastanın klinik durumuna göre değişiyor tabi. Alınması en son evre mi hocam? Genelde en son tercih edilen yöntem evet. İlk önce ilaç tedavisi. Olmadı işte radyoaktif iot ya da atom dinlen yöntem. Daha sonra da cerrahi Denenebiliyor. Peki bu e, süreç ne kadar sürüyor? Hastanın tedavi süreci ne kadar sürüyor? Genelde ilaç tedavisi e, tabii birkaç ay gerekiyor. Aynı radyoaktif iot da bir 3-6 ay falan e, gerekiyor. Eğer bunların sonucunda e, başarılı olamazsa da cerrahi denenebiliyor. Ameliyat sürecine. Evet, evet. Peki hocam, tiroid nodülleri hepsi kanser midir? Yani evet, Şimdi tiroid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 E, bunun nodüllerin. o yüzden genelde e, ameliyatla alınıyor bu e, yani e, hastalar panik yaratmalı mı bu kanser oldum işte vücuduma yayılabilecek yani başka yani bir yerde... zaten tüyut kanserlerinin büyük bir kısmı işte bu özellikle papiller ve e, foliküler kanser dediğimiz yani 3-4 tipi var tüyut kanserleri bunların büyük bir kısmı aslında çok böyle aşırı habis değil yani çok hızlı ilerleyen Kanser türleri değil, genellikle tedavileri çok mümkün. İyi huylu, kötü huylu diye ayrılıyor yani mu? Kötü huylu mu? ama yani kötü huylunun iyisi büyük bir kısmı. O foliküller ve e, dediğimiz kanser türleri. Onların içlerinde bir medüller kanser tipi var. Biraz daha o biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz daha hızlı yayılabiliyor. Bir de çok nadir gözüken andoferensiye tüloid kanseri dediğimiz bir kanser türü var. Çok nadir gözüküyor. O biraz daha çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Ama dediğim gibi %70-80'i genelde çok hızlı ilerlemeyen kanser türleri. Zaten nodile hemen tespit edildiği zaman bunlar işte biyopsi yapılıyor. İşte MR'lar ya da PET yöntemleriyle işte lenf notlarında yayılma var mı ya da başka yerde yayılma var mı yok mu onlara bakılıyor. Biyopsi yaptıktan sonra da o beraber Vars'ın lef notları onlarla beraber ameliyat ediliyor. Yani, yani sonuçları genelde yok yok, yok. Yani diğer kanser türleri kadar tehlikeli bir kanser tür değil, değil, değil mi? Yani %70-80'i biraz iyi, %20'lik bir kısmı hani biraz, biraz da hızlı seyredebiliyor. Respekt, Ama onlar da dediğim gibi erken testi konduktan sonra çoğunlukla sonuçları çok iyi. Evet. Peki hocam bu trivahit hastalığı ile guatr aynı mıdır? Şimdi guatr, türoidin büyümüş halidir. Yani türoid büyüdüğü zaman ele giriyorsa, dışarıdan gündür hale giriyorsa biz buna guatr diyoruz. Guatr e, kelime anlamı o. E, ama tabii ki sonuçta guatr bir türoid hastalığıdır. Türoidin sonucu ee, ve, olarak gelişiyor ve büyümesiyle. Tabii tabii türoidin büyümesiyle gelişiyor. Hı. Bu şimdi şey geçebiliriz İstersen Demin hipertiroidden bahsettik de evet. i̇şte, işte bu hipotiroidizm yani tiroidin çalışmamasına sebep olan ki bunların içerisinde en sık gözükeni Hashimoto tiroiditidir. Hashimoto tiroiditi e, bu da bir otoimmün hastalık. Aynı mekanizma ile Graves gibi. Bunda da tersi olarak e, vücutta oluşan bu oto antikorlar e, hücrelerine saldırarak onların eee şey yapıyor. Saldırıyor ve onları ıı, tiroid hormonu üretmesini engel oluyor. Bu şekilde tiroid hormonu az olunca ne yapıyor bizim hipofiz bezimiz? Truit, kandaki tiroid miktarları az olunca ıı, devamlı tiroid bezine uyarı gönderiyor. Sen tiroid bezi salgıla diye. Hipofiz bezi. Diyorum ya orkestranın şefiydi o. O uyarı salgılıyor ama ıı, bir şekilde oradaki tiroid hücreleri harap olduğu için eee ıı, hormonu üreten hücreler salgılayamıyor. O daha çok salgılıyor. Bu sefer troid bezi büyüyor. Yani mekanizma sırasında büyümesinin mekanizması o. E, hashimoto türoid içinde e, düffüz bir büyüme oluyor genelde. Bazen nodüller büyüme de olabiliyor. E, ama sonuçta türoid, yani e, hipofis bezi, bu türoid sütümevize edici yani türoid uyarıcı hormonu, tesaha dediğimiz hormonu salgıladıkça türoid büyüyor. Ama yine de yeterli olmuyor. Hala hipotüroidi dediğimiz Türoid tablosu gelişebiliyor. Özellikle ilk başlarda belki bazen bu hipertüroidi şeklinde olabiliyor Hashimoto'da ama sonuç itibariyle hep genelde böyle 30-40 yaşlardan sonra başlıyor. Genelde hipotüroidi ile sonuçlanıyor. Onun için böyle 6 ayda bir muhakkak bu TSH hormonlarına ve türoid antikor dediğimiz bu antikorlara muhakkak bakmak gerekiyor. Türoidi de sebep olan bu antikorlara bakmak gerekiyor iyi takip etmek gerekiyor çünkü hipotiroidi de ciddi bir hastalık hani hipertiroidinin tersi bunda da e, daha çok sinirsel olarak daha çok böyle aşırı şey değil daha çok depresif bir hal durgun i̇çe bir hal içe kapanma e, Bradycardi yani o bile kalp hızlı atıyordu bunda kalp daha yavaş atıyor e, kabızlık, o birinde ishal vardı mesela bunda da kabızlık oluyor. E, genç kabızlık oluyor, kilo alma, iştah artışı ve kül alma maalesef bundan çok oluyor. Zaten böyle hipotevide hastalar genelde hep şeyden bahsederler işte hiç ama külah alıyorum falan der ama aslında hakikaten e, metabolizması çok yavaşladığı için çünkü metabolizmayı düzenliyordu biliyorsunuz troid hormonları metabolizma çok yavaşlıyor ve bu kişiler de işte kilo alma, kabızlık, ciltte kuruluk, tırnaklarda böyle matlaşma, çizgilenmeler, Saranlı. kolesterol artışı ve bu da zaman içerisinde işte kalp damar tıkanıkları riskini de artırıyor. Eee hipotiroidi. yani çok böyle hoşlanacağımız bir durum değil. Saç dökülmesi mesela çok yaygın oluyor bu tür kişilerde. <gülüyor> Öyle ki ciltte kuruluk çok rahatsız ediyor yani insanları belli ediyor tabii, tabii. yani dediğim gibi özellikle bir ciltte kuruluk kabızlık halsizlik işte kilo vereme, kilo vermede zorluk çok diyet yapmasına rağmen spor yapmasına rağmen hala kiloda vermekte zorluk çekiyorlarsa ve ailesinde özellikle bayanlar için söylüyorum Çünkü bu kadın erkek oranı neredeyse 8'e 1 gibidir yani bayanlarda çok sık gözüküyor anne de var ise zaten kız Olmama ihtimali neredeyse yok. Yani genetik mi bu hastalık? Kesinlikle genetik. Hmm. genetik. Bayanlarda daha mı çok görülme olasılığı yüksek? Kesinlikle, evet. Peki neden bayanlarda daha çok görülme olasılığı var? Çünkü vardır? anneden geçiyor. Direkt genetiği anneden <gülüyor> aldığı için. <gülüyor> evet, anneden, geçiyor. Yani erkek... anneden kızına geçiyor. Genelde hmm. öyle şey diyor. Ee, kadınlar bu konuda biraz şanssız. Erkeklerde de oluyor ama çok daha az. Ee, kadınlarda dediğim gibi 8'e 1 oranında. Yani 8 katı falan daha fazla oluyor. Kadınlarda erkeklere büyük göre. Büyük bir oran hocam. Evet, büyük bir oran. O tiroidi hakikaten önemli bir sağlık problemi. Yani hipotiroidilerin en büyük sebebidir. Guatr'ın da en büyük sebeplerinin bir tanesidir haşimatotüroidi. Dediğim gibi otomim bir mekanizmayla Yani onu engellemek, engelleyemiyorsunuz da. Yani işte ilaç alalım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir engelleyici durum. Önceden önlemini alamıyorsunuz önlem kesinlikle. Önlem de yok, evet. Önlem de yok. En önemlisi Onca, erken teşhis koyup tedarisini almak. Evet, takip etmek alır. lazım. Evet, takip eğer baktın ki TSH yükseliyor, tiroid hormonları azalıyor o zaman hemen işte TROİT e, hormonlarının oral tabletleri var. Onlardan alarak en azından o hipotiroidi durumunu engellemeye çalışmak gerekiyor. Bitkisel bir çözümü var mı hocam? Yok. Yok değil mi kesinlikle? Bunun tek bunu. tedavisi ilaç. İlaç ya da ameliyat. Yok da değil. Nedir? Hashimoto'da ameliyat yok. Yani eğer çok böyle nodül olur da işte kanserleşme riski falan olursa belki onun dışında tedavisi ilaç yani bu tiroid hormonlarının tabletle şeklinde hapları var. Onları vererek eee tiroidi ağızdan hormonunu ağızdan alma yöntemiyle bu iş çözülüyor. 6 aya kadar süre veriliyor. 6 ayda demişti. bir muhakkak bakmak gerekiyor TSH değerlerine. TSH yükseliyorsa bil, bilin ki eee tiroid şey yetersiz, hormon seviyesi yetersiz. TSH yani hipofiz bezi çok fazla TSH salgılıyor bu yüzden de e, hastada hipotroid olduğunu düşünüyoruz TSH yüksek olduğu zaman. Onun için 6 ayda bir TSH seviyelerine hatta tri antikorlarına, TPO dediğimiz ya da triglobin dediğimiz antikorlar var. İşte bu e, Hashimoto'ya sebep olan bu antikorların seviyelerine bakıyoruz. Yani ki genelde bunlar yüksek çıkıyor. E, onlara bakarak... Ve ömür boyu bir e, türoid e, hormon desteği gerekiyor yani bu hastalarda. Olsalarda, olmasalarda bu tedaviyi aldıktan sonra da yine tekrar kontrollerin sık sık yapmaları muhakkak, kesinlikle önemli. 6 ayda önemli baktırmaları burada. lazım. Özellikle sabah erken saatlerde gidip bu türoid e, hormonlarını ve TSA hormon seviyelerine muhakkak baktırmaları gerekiyor. Çünkü bazen verilen ilaç yetmeyebiliyor, ilaç dozu artırılabiliyor. Bazen ara ara ilk başlarda özellikle hipertroidi şeklinde seyredebiliyor. Yani bu bir haşimato... yan etki oluşturma ihtimali var mıdır bu tedavilerde peki hocam? Eğer diyelim ki e, tiroid hormonunu çok fazla verirsek bu seferde de hipertroidi tablosu gelişir. Onun ilk başta saydığımız oluyoruz. işte evet. böyle aşırı terleme, çarpıntı, kalp hızında artış, e, sinirlilik gibi durumlar gelişebilir. E, o yüzden onun tedavisi çok önemli. Yani özellikle bir dahiliyici ya da bir endokrin uzmanı tarafından çok iyi bir takip etmesi gerekiyor, ihmal etmemesi gerekiyor. Biz bazen görüyoruz, bizim kalp hastalarımızda bazen hani e, hashimoto troyu sık gözüküyor. Hastalara bakıyorsunuz, zamanda doktor vermiş bir troy torman ekstresi işte 100 mg etrox diye hani. Aptunuz soruyacaktım evet. troy etrogatır kalbe zararı nelerdir? İşte eğer ne mesela gibi e, o mesela çok fazla gelebiliyor. Seferetler çok fazla gelince kişiler bakıyorsun, işte ben çok stresliyim, çok terliyorum. İşte kalbim çok çarpıyor e, gibi şikayetlerle geliyorlar. O zaman diyoruz bunun dozunu işte ne zaman ayarladınız baktı. size üç yıl önce doktor verdi diyor. İşte ben öyle 3 yıldan beri takip ediyorum diyor. O çok yanlış. E, yani o zaman belki de hipertiroidi yapıyorsun hastaya kendi kullandığı ilaçlarla. E, Başka bir Fazla İşte diyor yapıyor tabii işte. Şey ya. işte. Tansiyon yükseliyor, çarpıntı oluyor, sinirli oluyor, hassizlik oluyor, işte osteoporoz riski artıyor. Yani hiç de ee, işte masum bir şey değil ya kalp sonuçta e, tabii kalbide yorulmasın haricinde böyle hayati bir te e, tehlikeye yol açıyor biliyor musun? peki bu yani e, kalp yetmezliğine sebep olabilir kalp krizi riskini aşırı tetiklemez ama yine de iyi değil yani ama kalp hastalığı olan bir insana tetikleyebilir tabii, tabii tabii tabii çünkü bu sefer o kalbini okuyan tüketimi çok artıyor yani çünkü kalp çok hızlı çalışınca oksijen ihtiyacı artıyor. Bir de damar tıkanıklığı var ise oraya oksijen yetmiyor bu sefer. Göğüs ağrıları ve kalp krizi riski tabii ki tetikleri var. Ya yani. bir, bir de bunun yaşla alakası var. Orta yaşlarla yaşla neyse ve yaşlı insanlarda evet. da tabii, direkt Genelde haşimaltı 30 yaşlarda başlıyor. İleri yaşlarda da daha çok hipotroidi şeklinde seyrediyor. Onun için bu kull kullanılan bu truit ilaçlarını... Ee, takibi son derece önemli ee, ve dahiliye ve endokrin takibi muhakkak yaptırması gerekiyor. 6 ayda muhakkak gitmesi gerekiyor. O i̇laç dozlarını ona göre ayarlaması gerekiyor. Çok fazla gelebiliyor, az gelebiliyor. Az geliyorsa hipotiroide oluyor. Tiroide az çalışıyor. Çok geliyorsa hipertiroide oluyor. Bu sefer ona göre yan etkileri var. Yani, yani az ve çok ikisi de Son derece zarar veriyor vücudumuza. O dengeyi tutmak biraz gözetim altında olmak gerekiyor. O da takiple gerekiyor. Evet, da takiple yani gerekiyor. Kesinlikle bitti tedavim ya da ben de olmayacak ya da tedavim bitti bundan sonra şey olacak diye düşünmemek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Dediğiniz gibi 6 ayda çok önemli bir süreç. Evet, evet. Ya da her hastaneye geldiklerinde yani bunun için gelmeseler de bir görünmeleri gerekiyor Yani Hangi evet. bölümeye başvurmalılar? Endokrinoloji gerekiyor? ya da dahiliye bölümü. bölümü. Dahilecilerimizi de evet. takip ediyor, endokrin bölümü de takip ediyor. E, muhakkak takip etmeleri gerekiyor. Yani aslında çok zor değil. Bir tane TSH testi veriyoruz. Bazen TSH 4, 5, TSH 3, 4 de istenebiliyor. Bazen işte o troglobulin ya da TPO dediğimiz antikorlar da istenebiliyor ama onlar rutini istemiyor. Esas olarak burada bizi yol gösteren TSH'dir. TSH yüksekse bilin ki o zaman hipotiroidi vardır. TSH düşükse, fazla düşükse bu sefer fazla geliyor olabilir tiroid hormonları. Ona göre bir ayar yapmak gerekiyor. Hocam radyo frekans tedavisinden bahsetsek biraz onunla alakalı. Ee, radyo frekans dediğimiz biliyorsunuz o radyo frekans vererek oradaki dokuları yok etme, öldürme yani şey yöntemiyle. Aynı şekilde bu troid nodillerinde ya da, da troidin aç çalıştığı durumlarda yapılabiliyor. Hani çok da kullanılan bir yöntem değil. Hastanenizde ee, kullanılmıyor e, mu? Ladya frekans bizde kullanılmıyor. Kullanılmıyor. kullanılmıyor. Cemil Hocam nodilerin alınması en son ameliyata e, kadar gidebilir demiştiniz. Bu ameliyat sürecinden bahsetseniz biraz. Ameliyattan sonra boğazına kadar kullanabiliyorlar. Tabi yani e, TROİT yani, ameliyatları da o kadar çok masum ameliyatlar değil. Ee, bir kere bizi çok kanlı bir doku. Kanlanması çok olan bir doku. Ameliyat sonrası hani kanama riski olabiliyor. Yani bazen böyle sosyal medyada falan duymuşsunuzdur. Aşırı birden kanama ve işte asfiksiz dediğimiz ya, ya nefes buluşunu tıkayarak ani şeylere sebep olabiliyor. Ameliyat sonrası kanama olur ise o ciddi bir komplikasyon bu Tiroid ameliyatından sonra ses telleri bozulabiliyor, etkilenebiliyor. Tam onu soracaktım. Ameliyat anında o ses tellerine zarar Var. Dikkatli, onun için çok dikkatli İyi ve bir yavaş cerrah. çalışmak yerine tabii Kesinlikle. muhakkak tecrübeli bir cerrahi olması lazım. Ses telleri bozulabiliyor, onun siniri etkilenebiliyor, o zaman da ses kısıklığı gelişebiliyor. Ses Bazen sanatçılarının o, en tabii, büyük tabii. korkuları bence bu. Bir de onun altında paratroid dediğimiz bir bez var. Bu kalsiyum metabolizmasını, kemiklerdeki kalsiyum e, potasy, e, fosfor mekanizmasını düzenleyen bir hormon var. Böyle mercimek büyüklüğünde, küçük pinç büyüklüğünde dört tane benz var proteroid. O da hemen o altında. Onlar zararı görebiliyor. Bu sefer de kalsiyum metabolizması, osteoporoz riski bozulabiliyor. Ee, yani çok da aslında yani, riskli bir e, ameliyat evet, yani, çok değil ama yani dikkatli, dikkatli bir cerrahi aslında kola kola problem olmadı dediğim gibi bu tür komplikasyonlar ses kısıklığı kanama işte paratürelit hormonlarındaki bozukluklar gibi riskler var ama hastanenize e, başarılı hekimlere çok, çok, çok başarılı. rahatlıkla gelip burada evet, evet. E, kadar hem kontrollerini yapıp hem ameliyatlarını rahatlıkla yapabilirler görmedim şimdi yaklaşık öyle duymadım bu problemleri gayet başarılı ameliyatlar yapılıyor burada evet Peki ameliyat sonrası ne? Nasıl resmenler? Iı, ameliyat gerekir? sonrası şimdi şöyle bir problem olabiliyor. Eğer orada türoid bezinin çok büyük bir kısmı ya da hepsi alınmış ise o zaman bu sefer ne olacak? Tabii ki hipotüroidi gelişecek. Yani türoid ıı, eksikliği olacak. Türoid hormonu eksikliği. O zaman da işte devamlı ağızdan ilaç ömür boyu ıı, türoid hormonu alması gerekiyor. Ee, onun da işte yine böyle devamlı kontrolleri gitmesi gerekiyor. Doktorun ve o türoid Hormonların seviyesinin ayarlanması gerekiyor. Hmm. gerekiyor Çünkü bazen orada bir miktar türoid bezi kalabiliyor, hepsi alınmıyor. Daha sonra o bezi büyüyebiliyor. Bu sefer türoid verdiğin işte. ilaç fazla gelebiliyor. Onun için yine dediğim gibi böyle 6 aylık kontrolleri bu ameliyatlardan sonra da ihmal etmemek gerekiyor. E, türoid ilacı da devamlı ömür boyu neredeyse gerekiyor çoğu hastada. Yani burada seyircilerimize özellikle Ali Rıza hocam hastalığınız olsa da etmiş olsa da ameliyat da olmuş tabii, olsanız tabii. kesinlikle kontrollerinizi elden bırakmamanız gerektiğini tavsiye kesinlikle. ediyor. Kesinlikle çok önemli. Çok, çok önemli. önemli yani e, tedavinizin olup bitmesi ya da ilaç kullanmanızın hiçbir anlamı yok takip olmadığı sürece ve e, dengeli bir şekilde kullanılması lazım değil mi hocam? Tabii tabii yani az yani dozaşları... kullanırsanız az etkiliyor ona bağlı etkiler oluyor. Çok kullanırsanız ona bağlı etkiler oluyor. Onun için tam bir ortayı tutturmak gerekiyor. Evet. Peki hocam erken tanıyı hangi evrede koyabiliriz bu hastalıkta? yani troid, nedir bu? Erken tanı, işte birincisi şikayetler başlar ise ya da elle turuit bezi ya da nodülü ele gelirse zaten hemen doktora gitmek gerekiyor. Şuradan kontrol edelim. <gülüyor> <Bizlerde> gözüküyor Hocam? <mu? gülüyor> Yok sizin gözükmüyor. Gönlünüz dışarıda iyi gözüküyor. <gülüyor> Bir de işte dediğim gibi işte aşırı terleme, sinirlilik, çarpıntı şikayetleri çok oluyorsa. Ya da tam tersi işte kabızlık, ritim yavaşlaması, kilo alma, ciltte kuruluk, saç dökülmesi gibi şeyler var ise, tabi şikayetler var ise o zaman hemen bir dahiliceye gitti zaman. Dahilede genelde sen rutin testlerden bir tanesi TSH, T3, T4. Yani ben de kendi kalp geldiğim zaman. devlet Hepsine, hastanelerinde tabi, tabi, de rutinler bakılıyor. bakılıyor. Şüpheli durumlarda işte ultrasonla bakılarak teşhis konabiliyor evet. yani erken yine önemsemeleri gerekiyor tabii, yine tabii, her, zaman türeyi, evet. her zaman bir aklın bir köşesinde kalması lazım yani işte çünkü çok çeşitli semptomları var yani çok bulgular var işte hassizlikti yorgunluktu çabuk yorulmayıydı çarpıntıydı terlemeydi sinirlikti kabızlıktı ishaldi yani sürüsünen etki var, halsizlik, bacaklarda güçsüzlük, bazen ayaklarda böyle yaralar kadar çıkan cilt bozuklukları, evet. işte üşüme, çok çabuk üşüme, çok terleme, yani her Olabildiğince birisi, rahatsızlıkları tetikleyebiliyor evet, dediğimiz evet, gibi, altı evet, evet, ay çok evet, önemli. E, hocam, iot alımını birazdan işleyelim demiştiniz. Evet, aslında ön önemlisi belki de bu çünkü, daha geniş yer verelim buna, evet, daha ayrıntılı verelim iot ki... Iot konusu son derece önemli bir konu. Iot bizim vücudumuzda üretilmiyor. Yani muhakkak biz iotu dışarıdan almamız gerekiyor. Yani besinlerle almamız Gıdalarla. gerekiyor. Gıdalarla. almamız gerekiyor. Ve iot da bu türoid hormonları için olmazsa olmaz. Temel yapısı. Yani iot içerisinde, yani iotun etrafında oluşuyor bu hormon. Onun için muhakkak bizim iot e, almamız gerekiyor. Eğer iot yetersiz alırsak, işte bu guatir dediğimiz şey gelişiyor. Çünkü e, yeterince hormon üretemiyor. Yeterince hormon üretemeyince Bizim hipofiz bezi bu tesahüyi çok fazla sargılıyor ki üretsin diye e, e, troid bezi büyüyor ama troid iot olmadığı için yine iot sargılayamıyor ve bu yolla da guatr oluşuyor ama sonuçta yine troid, hipotroid dediğimiz tablo gelişiyor ve bu yani endemik olarak bazı bölgelerde özellikle işte tiroid yani iot, az olduğu bölgelerde. Bu suda, besinlerde de olabiliyor. Ee, ve çok yaygın, yani dünyanın her yerinde çok yaygın, yüzüken bir tablo. Bu Türkiye'de de özellikle Karadeniz bölgesinde falan bir yere çok yaygındı. Evet öyle bir e, haber, makale evet, gördüm. Bu biraz besinlerle falan da ilişkilendirildi o dönemlerde. İşte karalahanaydı, turptu, brokuliydi, e, pancardı gibi e, şeylerin, bunların var. gıdaların, bu troit, e, yutun. İşte e, alınmasını engelliyor gibi e, şeylere var. Ama esas olarak Dünya Sağlık Örgütü e, bu trüit e, hasarlıkları ve iot eksikliğini engellemek için çok çalışma yaptı ve en son Türkiye'de uygulanmaya başladı bu 1980'li yıllardan sonra tuzların içine iot konması. Evet. Aslında bu yani bir iki gram günlük bir şimdi tuz aldığınız zaman hocam, şimdi de hastalar şimdi tuza daha çok koyup da bu sefer de yok, tansiyonu ya da farklı yok, şey yok, yapabilir yok. Öyle değil, öyle değil. ama tuzla ilgili yine birkaç söyleyeceğim şey tamam. var ee, 1980'lerden sonra artık Türkiye'de de bu uygulama geçildi ve hatta bu son derece etkili oldu. Yani yani 2 gram yotlu tuz bizim günlük tuz, iot ihtiyacımızı karşılayacak şekilde ki biz zaten günlük 5-6 gram tuz ihtiyacımız var. Fazlasıyla. Yani onun için fazla fazla yetiyor yani 2 gram tuz çok yüksek bir rakam değil. Normal yemeklere konulan tuz ama bu iotlu tuz konmak lazım. Şimdi belki hani son zamanlarda moda çok çıktı yok işte Himalayadan gelen tuz evet. yok kaya tuzu bilmem ne tuzu ben bunlara kesinlikle karşıyım. Şundan dolayı karşıyım çünkü onların içinde iot yok iyot olmadığı için de Tabii, bu eksikliği Tabii eksikliği olabilir. Yani bizim iyotlu e, tuzları muhakkak e, kullanmamız gerekiyor. Yani e, bu son derece bir sağlık problemi. E, ben yine de tavsiye ediyorum. Bazen etrafımda falan da çok görüyorum işte başka tuzlar kullanılıyorlar. Yotsuz tuz çünkü onlar. E, ben o yüzden halkımızı uyarıyorum iyotlu tuz kullansınlar böyle kaya tuzuydu yok ki mare tuzuydu falan hiç gerek yok. Şimdi mesela en doğalı benim annem de öyle. İyotlu tuz yerine işte kaya tuzu koyuyor. Yok, daha yok. lezzetli oluyor ya daha sağlıklı Muhakkak oluyor. Muhakkak belki yok daha A lezzetli olabilir ama sağlıklı i̇şte değil. İşte yine bilinmeyen bir yanlış bilgiyle evet yani özellikle buradan bunu çok bunu çok burada çok vurgulamak istiyorum. Ee, Türkiye'de de bu iyotlu tuz uygulaması var. Bütün dünyada olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü bunu organize etti. Ee, ve ondan sonra zaten bu Endemik guatrı e, şeyler azaldı. Dünyada. Ya, Türkiye'de de azaldı. Ee, yani ülke. Evet. Yani bu tuz olayı önemli. Yotlu tuz olayı önemli. Ee, bir de hani sağlık açısından veganlarda mesela biraz problem var. Veganlarda Nasıl? çünkü bu yot alımı azalabiliyor. Az Onların da ilave yot e, şey alması gerekebiliyor. Çünkü bu Özellikle süt ürünlerinde süt, peynir, yoğurt bunlarda iot oranları bayağı iyi. yani Bir kase yoğurtla bile bir günlük iotun yarısını çoğunu karşılayabiliyorsunuz. Bir bardak sütle mesela bayağı bir oranda karşılayabiliyorsunuz. Peyniri de keza öyle. Mesela deniz ürünleri işte ton balığıdır balıklarda ve deniz ürünlerinde iot çok fazla. Deniz bürülcesinde. Mesela iot çok fazla, yani bu tür besinleri de muhakkak tüketmek gerekiyor. Deniz ürünlerini, süt, yoğurt gibi bir şeyleri… Protein kaynaklı besinlerde protein daha mı… Değil, yok. Proteinden değil o. Yani süt, peynir, O protein kalsiyum, ayrı ama kalsiyum, onlar, farklı. onlar farklı şeyler. Evet. Ama bunlar içinde iot var ve yumurtada da mesela iot var. Onun için veganlarda biraz sıkıntılı. Bu çoğu saydığımız şeyler biraz veganlarda biraz eksik kalabiliyor onların böyle iot takviyesi gerekebiliyor. Ee, iot ile ilgili olarak yani günlük normalde böyle 150-200 mikrogram düzeyinde bizim iot almamız gerekiyor. Bu besinlerle işte süt, yoğurt, peynir, e, yumurta... E, Temel besin... E, ...gıdalarıyla Temel. Ve işte sebzeler, meyvelerinin aslında çoğunda var. Hı hı. Ama bazı sebzeler işte dediğim gibi işte bu kararlı ahanıydı, turplu, brokoliydi, e, karnabaharıydı bunlar biraz e, yot alımını engelleyebiliyor, azaltabiliyor. Ama bunlar da yemek gerekiyor. Yani yani Onlar yani da da ayrı, ayrı bir vesindelerleri var. Ama biz zaten normal tuzlu yot, yani tuzlu katılmış yotlu tuz kullanıyorsak, Hı. biraz da peynir, yoğurt falan yiyorsak çok sıkıntı yok demektir. Yani yumurta yiyorsak çok sıkıntı yok demektir. Bir de hamileler çok son derece önemli. Hamilelikte evet. e, bu yot miktarı dozu normalde işte 150 mg bu 200-300 mg'a çıkıyor ihtiyacı ee, onun için hamilelerin de e, dikkat etmesi, üye, evet, dikkat etmesi gerekiyor gerektiğinde e, takviye de alması gerekiyor yani bu yurtlu şeyler de var vitaminler de var içinde böyle 100-150 mikrogram içeri şeyle kapsin kapsin şeyler tarzım. de var Evet yani bu multivitaminler içerisinde mesela iot var mı yok mu diye de bakmak gerekiyor. Yani iotlu olanı da tercih etmekte fayda var. Hamilelikte şöyle bir önemi var. Hamilelikte eğer iot yetersiz kalırsa bu çocuğa da yansıyabiliyor. Bu çocuk da işte ölü doğumlara, erken doğumlara sebep olabiliyor. Konjantel anamöllere, doğumsal anomalilere sebep olabiliyor. Hatta bir de kretinizm dediğimiz bir hipotroidi var. Doğumsal hipotroidi. Yani e, bu son derece ağır bir tablo. Tabii. işte e, mental gerilik, zeka geriliğinden seyreden e, bir tabloya sebep olabiliyor. E, bu da çok hoş bir durum Çocuk değil. Çocuk açısından bir sıfır başlıyor derece, Tabii tabii. Çünkü troid hormonu sinir gelişiminde de son derece etkili bir olma. Direk anneden geçtiğinde tabii, söylenmiştiniz. Anneden geçtiği için de e, son derece önemli. Özellikle... Anne hamilelik esasında çocuk bundan oksinik kaldıysa sinir gelişimi, beyin gelişimi geri kalabiliyor. Yani bu da son derece önemli. Hamilelerin onun için beslenmelerine, tek tip beslenme değil mesela vegan beslenme ise biraz sıkıntılı. Onlar muhakkak yot konusunda destek almaları Giyet gerekiyor. Diyetçisyenlerden mi destek almaları gerekiyor bu hususta peki hocam? Yani bence doktorları, kadın doğum doktorları zaten bunları biliyor. Direkt, direkt kendileri gerekeği, yönlendiriyor. Tabii yönlendiriyordur. Zaten biz çocuk doğar doğmaz da zaten bu hipotiroidi, doğumsal hipotiroidi, yani kretinizm dediğimiz bu hipotiroidi var mı yok mu diye muhakkak o testler yapılıyor. Doğum sonrasında tabii, çocuk tabii, bebek üzere. Tabii mesela. tabii. Eğer erken dönemde tespit ediliyor bu ona göre hemen işte hormon tedavisi, ilaç tedavisi başlanarak bu kretinizmin, çünkü eğer hemen ilk, ilk başta tespit edersek çok sıkıntı olmuyor ama geç kalırsak o zaman ciddi sıkıntı olur. O zaman erken tanının var. önemini biz anneden, tabii. doğumdan sonra çocukta direkt önlemiş tabii, tabii, olabiliyoruz tabii, aslında Tabii tabii. tabii. Zaten bu rutin çocukta bakılan ve annede bakılan testlerden bir yani tanesi de bu. Hani sarılık hastalığı var mıdır, yok mudur gibi bakıldığı bu tabii, da bakılıyor tabii, tabii tabii. Mesela ben bilmiyordum buradan bunu evet, da yani, öğrenmiş evet, olduk. Yani hipotiroidi, doğumsal hipotiroidi son derece ciddi bir problem. Kretinizm diye geçiyor. Ee, yani bunu herkes de bilir aslında bütün doktorlar bilir ama e, yani harkıda birleşilendirmek gerekiyor. Burada iyonun ne kadar önemli olduğunu ne kadar önemli olduğunda vurgulamak gerekiyor. Yani görülecekci değil ama yine de. Tabi tabi. Yani ben gördüm birkaç tane yani ben mecbubet yaptığım zamanlar e, Erzurum'da Horasan'da yapmıştım mecbubetimi. Orada birkaç hasta görmüştük mesela. Yani özellikle doğu kesimde falan daha hala yaygın olabilir. Ama artık doktora ilişim ve testlerin rutin yapılması bu hastalıkları çok daha erken önlüyor. Aynen. Evet hocam genel olarak e, obeziteye de yol açıyor demiştiniz. Hani kilo evet, evet, fazla evet, evet, evet, evet. Biraz da ondan bahsetsek. Yani, yine geçtiğimiz e, haftalarda sizde yaptığımız kalp rahatsızlığında yine obeziteye yermiştik. Yani obeste, yine korkulu rüyamız. Evet, özellikle hipotiroide bağlı gelişen obezite biraz daha tehlikeli. Evet. Çünkü e, bunda kolesterol seviyesi de çok yüksek oluyor. Kanser risk de maalesef çok yüksek oluyor. İşte e, Bazı kanserleri, over kanseriydi, servik kanseriydi gibi kanser risklerini de artırıyor e, bu hipotiroide bağlı gelişen e, obezite. Ee, tabi burada muhakkak işte iyi tedavi olması gerekiyor. Yani obesite sadece yani hipotireoidiye bu aracılık gelişen obesiteyi e, tedavisi biraz daha kolay. Çünkü tedavi biliyoruz artık. Yani sorunu biliyoruz. O zaman işte tiroid ekstraleri tiroid hormonları vererek e, bu hastalığı en azından engelleyebiliyoruz, hmm. ee, ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Aynı zamanda bu kişilerinde işte biraz daha ne yapması gerekiyor, işte diyete dikkat etmesi gerekiyor, yine ekmek ve şeker konusunda biraz şey vurulmamak gerekiyor. Yememek <gülüyor> Özellikle gerekiyor. şekerli şey kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Şekerli Tuz miktarı miktarda alınması gerekiyor ama şeker hiç alınmaması gerekiyor evet, evet. o zaman. Şeker bana göre sıfır şeker kullanmak lazım. Çağımızın zehiri diyorum ben şekere. Şekerli şeylerde mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. İşte ekmek ve hamur işleri de bizim toplumda aslında hani yani onun da sonuçta besin var. Özellikle yani kepeği alınmamış ekmek ve unlu gıdaların hı hı. da ki tabii orada B vitaminleri falan var. Yani faydalı vitaminler var ama onun o kabuğu alındıysa hiçbir faydası yok. Ve oldukça onlar da hem kilo açısından hem obezite konusunda son derece problemli. Çok yememek, çok tüketmemek gerekiyor. Peki hocam genel olarak toparlayacak olursak, e, birden çok hastalığa sebebiyet veriyor demiştik. Erkenden evet, evet. önlem alınabilmesi için testlerin yapıldığını söylemiştik. Evet. Ve kişilerin boğazlarında hissetmiş oldukları e, evet. nodüller, kabarmalar gibi. Evet, evet. son Bunların... derece önemli neminik ve kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü sonrasında birden çok rahatsızlıkla birlikte e, hayatımızı idame edemeyecek duruma da getirebilecek bir e, hastalık ve kansere de yol açabiliyor. Çok e, büyük bir kanser her türü olmasa da %5 oranlarında belirtmiştiniz yanlış da soracağım. Hani tehlike kısmı. E yani evet, yüzde evet %5'i hemen kansere Hı. dönebiliyor. Onun için bütün nodülleri iyi takip etmek gerekiyor bu boyun boğazdaki. Dediğim gibi kanser konusunda da çok korkmaya gerek yok. Büyük bir kısmı çok böyle hızlı seyretmeyen çok hızlı yayılmayan kanser türleri. Yazda %20'lik bir kısmı biraz daha hızlı yayılabiliyor. Ee, onun için çok yani iyi takip etmek gerekiyor. İşte biyopsi ise biyopsi ameliyat ise, ameliyat bunlar. İşte kemoterapi ise, radyoterapi ise işte lenf bezilerin çıkartılması ne gerekiyorsa hepsini yapmak gerekiyor. Evet, Buradan da önerilerinizi, bilgilerinizi evet, özellikle daha daha tuz olur. konusunda tekrar Burada çok ciddi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kaya tuzu değil, iyotlu tuz evet. kullanmanız gerekiyor. Evet. Besin değerlerinde korunması amacıyla evet. aldığınız takviyelerinde kapsürlerde... Evet. E Ek gıda tavsiyesi, tavsiyesi evet. olarak da alabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Hocam çok teşekkür ediyorum Bilebiliriz. vermiş Bilebiliriz. olduğunuz bilgilerin dolayısıyla. İnşallah fayda <gülüyor> Ben çok verim aldığımı düşünüyorum. Kendim bilmediğim birçok hususta bilgilendim. Umarım izleyenler de aynı şekilde almışlardır. Asıl bölümünüz branşınız kalp ve demar cerrahısınız ama evet. başhekimsiniz ve tüm hastanede yapılan uygulamalar hakkında ve tüm cerrahi işlemler hakkında da bilgileriniz oldukça çok. Çok teşekkür o ediyorum. Kadar. Bir de bizlere kırmadınız. Engel bilgilerinizi bizlere ve izleyenlere aktardınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Can. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bir şifa kapısı programının daha sonuna geldik. E, konumuz e, guatır ve triyot bezleriydi. E, Obesiteye yol açıyor dedik, kalp rahatsızlığına yol açabiliyor dedik ve kansere kadar da gidebiliyor dedik. Lütfen sizler rücağımız kendi muayyenize, kendi erken tanınızı koyup uzman doktorlarınıza kendinizi teslim edin ve tedavinizde yarım bırakmadan e, tedavi sonrasında da kendinizi kontrol altında tutun. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. İyi hafta sonları diyorum. İyi akşamlar. Thank you.